Daha yolun başındayım. İçimde sonsuz bir benlik var. Her gün kaderin sahibinin bana verdiği maceraları yaşıyorum. Gökyüzüne bakmayı, güneşin her gün doğuşunu izlemeyi, gece gökyüzünün melekleri olan yıldızlara bakmayı, gecenin siyah ve lacivert tonunu, esen rüzgarın sesini dinlemeyi seviyorum. Başarmak için gereken güç ve inanca sahibim. Daha iyi bir dünya için yanımda olmanıza ihtiyacım var. İyilik yaptıkça ruhum gençleşiyor. Şarkı söylerken evrenle bütün oluyorum. Müzik dinlerken saf çocukluk yıllarımı ve gerçek varlığımı, benliğimi hatırlıyorum. Dünyayı sizden farklı görmemin sebebi, benim suçum değil. Mesela yolda gördüğünüz çiçeği sevdiğiniz kişiye verirsiniz. Buna seviyorum dersiniz. Peki hiç düşündünüz mü? Sevdiğiniz uğruna koparttığınız o çiçeğin suçu neydi? Ya da bu aşk mıdır sizce? Aşk ruhu sakinleştiren ağrı kesicidir. Eğer yolunu kaybedersen seni yaradığını senin yanında olduğunu bil. Her şeyin en adaletlisi seni hiç yalnız bırakır mı? Ve içindeki saf çocuğa sarıl Gerçekten yalnız mıyız bu dünyada? Karanlık sokaklar ışıklarla mı doldu? Yoksa hala kör müyüz bu dünyada? Gerçekten yanıyor muyuz? Peki neden kimse yandığını görmüyor?